Ruhuma çökmüş kalabilir bulut gibi üstüme doğru Ben alıştım bir şekilde yaşarım Lakin sen kendini çok bozdun Koymaz bana bu gidişler Tanıdık geliyor bir yerden sen tek gelecek kaygımsın Bana dediğin gün geçmiş tozdur Üstüme dağlar yüktüğüm gönlüm sana Herkesten daha çok kırgın Yılları düşünürken sonsuz sen Ben benle tebuk tuttum Uçurummuş gözlerin ki Bir adım daha gelsem yıkılırım Sonunu düşünmeden hiçbir zaman Bile bile bu ateşi ben yaktım Çaremiz ence bu gönlüm düşmüş bir yaprak gibi kurumak Nefesim malı oksin olsa Artık bir dakika bile sormam Nasılsa gülmüş kim nesi Bakıyor musun hiç bize koyduğun duruma Ne günler atlattım geçişte bir fayda olmadı. İnan ki bundan gayrısı olmaz İstesem bizi artık yormam Anlattığım çok şey var Beni dinleyen olsa da duymaz Hem senden daha acil Kendimi kaybettiğim bir çok konu var Bir gün elbette de bulur Nasılsa bu cevapsız sorular Kelimelerle anlattığım her şeyi Tecrübeyle tespit ettim Minimetrik planlar yapıldı Üstümde çıkmadı içimde varmış eksik Teşkilatmış meğer Hayal satarmış yüreksiz biz var ya o son kadeyi asla içmeyecektik Yeni bir ben şimdi mümkün mü nasıl Geriye dönsü ölüm kütür kaşım Haddini bilecekler onlar Nereden geldin unutmayacaksın denemek lazım En azından bir şeyler için savaşlar vermek Ben bu hayatı hiç anlamadım Bana hep yokuşlu yol Kendi teller Üstünden bir asır geçti belki iki bilmiyorum Unuttum emeklerim ısran Beni zincire vur ya da zindanlar atık Bir kelime etmem kimse içinden Bir damla yaş dökmedim yani ben hariç Kimse için benliğimi bozmadım bana bozduramazlar Yaşamak için yaşamışım şu koca hayatı resmen Şöyle dön bir bak elde kalmış görsel Şimdi her şeyini kaybetmiş bir adam gibi duruyorum karşınızda Gün gelecek devran dönecek söküp alacağım hepsini parsel parsel